Bams Hiçbir gün kapat değil Ben neler yaptım ne <gülüyor> saçı <seçim adamı benim. gülüyor> Gerçekten çok yoruldum. Elimden gelen hatta gelmenin her şey yapıyorum. Konseptlerimi farklı farklı bulmaya çalışıyorum. İnternetle giriyorum. Oraya alıştırıyorum. Buraya alıştırıyorum dersim çalışmaya çalışıyorum. Biliyor musunuz bu ne demek? Hiçbir şeyden anlamadığım bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçekten çok doluyum. Ben gerçekten çok doluyum. Yemin Gel ederim yüzüm bozulmuş. Gel. Benim Gel. gerçekten Gel. sinirim bozuldu. Bir şey Gel. yapmaya çalışıyorum. Elim ben yanamadı. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Ne olur beni dağındır. Gel. Gel. Ben... A! Kesiliyor artık yeter. Sakin Aa. ol. Sakin Derin ol. Anlat derdini. Sakin ol. Bir sakin ol. <gülüyor> Dur. İyi değil misin? Hayır, gerçekten iyi değilim. Git oraya. Gel. Alın. Tamam, tamam. Eyvah. Ben... Ne yapayım, içeri mi Hayır, götüreyim? Buraya bırak. Çok bağırıyorsun, Hayri Hanım bak, ya gerçekten. Bura, biraz hava alabilir miyim Seda Hanım? Çok... Hayret bir şey ya. Oksijen, canım sıkkın. Oksijen, oksijen hemen hemen, daya daya hazır pencereye. Oradan o bağırıyor, buradan bu bağırıyor. Zaten canım sıkkın. Ay bu ne? Bu kulağımın deminde var var var var var. Kimini konuşuyorsunuz? Havayla konuşuyorum düz ses ne yapayım ne yapayım? Ben de, ben de çıkmak istiyorum Sedan'ın. Ben çıkmak istemiyorum. istemiyorum. Evet. Dur geriliyorlar azıcık gitsin ha, git biraz. Yapamayacağımı da biliyorum. Tamam yaptım rezil bir adamım yaptım ben her şeyi Ben seni affettim. Ben senin yanında dururum aileme karşı da dururum herkese karşı da dururum yeter ki beni bırakmayacaksın. Çok klibi espri yapabilir miyim? Tabii çok espri Niye mı? çiftlik değil de tek? <gülüyor> yani. <gülüyor> Kapuçino. <gülüyor> Hı? İstiyorsunuz zaten. Acaba kapıyla bağlantısı ne? Şimdi de aykırı. Öyle verelim mi hocam şu an? Ara. Tamam, arayalım. <gülüyor> hocam Hadi çok güzelsiniz Evet. En çekici. Hocam lacivert ceketin beyaz gömlekli uyumu olağanüstü. Niye balyozu değil de çekici? <gülüyor> <gülüyor> ya yapmayın diyorum. <yani>, Yapmıyorsunuz. Zaten yapacaksınız hocam. <gülüyor> <ben yapmayacağım, gülüyor> <bir> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Künde evdeki yaptığımız domates çorbası. Bunu evde sürekli frenk soğanla ya da şinik damla birlikte yemiyorsunuz. Fırkanlı mı yiyorsunuz siz? Oo, Aman Tanrım! Bu lanse çorbası böyle. Ay. Nasıl ne oluyor domatesin çorbası? Değişik bir tadı var. Ne değişik tadı mi? var? Şimdi düşünüyorum... Allah Allah! Giderken beni de almış. Juroz <gülüyor> <Zürüz> mu? <gülüyor> Tantini yedikten sonra zürüz. İstemeye samayız belki de inatsız aşk geç tenimden gelgir gel dünya yağmur muydu ya? <gülüyor> bu şıra <şurası> sözümü ya <gülüyor> GİR DÜNYA aşk da bir sebepten ablamıza nereden gireceğini anlamadı sabah gel gir dünya aşk da bak bu çok yok ama bu uzun yayının sonuna doğru yaklaşırken Lido Caesars'dan bize bir sürpriz var. <gülüyor> Aa <"What gülüyor> bu, bu benim yayınlar. <gülüyor> Benim sponsorlu yayınlar. Çok i̇yi oldu Yasir. Çok da güzel koktu hocam. He? hocam Heraylı Ali. Lezzeti de e, çok güzel. Lido Caesars'ın pizzası günlük hamurdan yapılıyormuş. Taze hamurla yapılınca da tadı gerçekten ayrıca farklı. Bize gelen bilgiye göre mozzarella ve monster peynir karışımı bir tek Lido Caesars'da var. Görüntüden de belli, malzemeler de çok taze. Biz de çocuklarla evde hep Lido Caesars'tan söylüyorduk siparişleri. Nefis kenarları da çok güzel hocam. Biz de evde genelde Lidl Sezars'tan söylüyoruz. Biraz acıktık galiba değil mi? Ayıptır söylemesi. Fiyatı ne kadar Yasir? Hocam normalde dayıptır söylenmez ama reklamın evet. ayıbı olmaz. 12 artı 12 sadece 24 lira. 2 orta boy 24 lira. Çok iyiymiş. Başlamak ister misiniz? Yok reklam arasını bekleyelim Yasir. O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu programlar beni çok ben sıktı. çay istemiştim. Bak bardak Bardak Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun bak Ben evde evde dobra. Eşine ilk aldığın hediye nedir? Benim eşime aldığım ilk hediye yine bir sevgililer gününde <gülüyor> saat almıştım. Damat Bey bunu hatırlar mı? Bence hatırlar. Bakalım Damat Bey doğru cevaplayacak mı? Bilmezse de kızmayın ona. <gülüyor> Efendim canım. Alo. Efendim? için evet, merhaba. Merhaba. <gülüyor> şimdi sana bir soru sormak istiyorum. sesin. Benim ilk aldığım hediye mi ne? ...haparörde bir kızlar seni duyuyor. Tamam. Hazır mısın? Dur bekle izleyelim. Hazırım. Benim sana ilk... Drop mu var? Ne drop ya? Nereden çıktı bu drop ya şimdi? Bir dakika hallediyorum. Tam da yayın akıyordu. <gülüyor> Durla la zaten yapıyorum. Hallettim hatırlatın. Ee, birazdan oyuna geçtiğimizi yükselteyim. Anlık bazen oluyor ya anlamıyorum. Saçmalıyor böyle internet bazı. İlk aldığım saat ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Komik oldum. Benim sana ilk aldığım hediye neydi? ate. Estoy en modo. Evet şaşırır. Biraz bir tarz oldu sanki Benim neydi? Özgen'in bana neydi? Düşüneyim. Niye bana böyle bir soru sordu? Kim sordu o chat'te bu soruyu? Şeydi ya, anlamlı. Anlamlı bir şey. Saat o <gülüyor> Saat Evet saat Şey saat oğlum ee, Apple Watch Cidden saat Apple Watch lan Hatırlasanıza Şeyden hatırlarsınız ben böyle şey yapıyordum Kıskananlar da çatlatsın falan <gülüyor> Buraya takıyordum böyle stolleri böyle atıyordum da diye Hatırlamadınız mı onu? Kum saati mi? Oğlum kum saat değil ya, watch yok mu? Bende de var ah kavan kime Hırsın <gülüyor> Sen yengeni aldın <gülüyor> Allah'ım ya, bizimki şey böyle... Ben bayağı düşünceli bir hareketle yapmıştım o zaman. Ee, Ta o zamanlar eski bir de ya. İnsana biraz düşünme payda lazım. Çiçek değil ya, çiçek değil. Hediye olarak. Ee, bir mida seti <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim belki hobi olarak böyle şey yapar diye Evin böyle elektrik işlerini tesisat falan Gül değil ya İlk yani Çok hediyeleşiyoruz ya biz ondan dolayı yani çok şey şimdi sayarım yani ilk hediyem ona en ilkini soruyorsanız kalbimdi zaten her şeyden önce. Daha kimseye şimdiye kadar kaptırmadım bu zalim kalbi ilk özge. <gülüyor> kabul oluyor mu? Bu kabul mü? Aman okudum mikrofonu sökmedin mi <gülüyor> Aa, sen böylesin. Ben ben ve siz. Ama biz biziz. Okey. Onun dışında. <gülüyor> Tatlım. <gülüyor> sen sadece beni taklit edersin. Bak ben. Seni ben seni taklit etmem. Ben senin tarzını beğenmiyorum. Sen tabii ki beni beğenemezsin. Çok Aa, ayrı frekanslardayız. Bence de. Umarım hiçbir zaman Aha. aynı frekansa girmeyiz seninle. Asla. Ben, ben konuşurken... konuşurken benim, hakkımda benim hakkımda yorum yapma. Benim hakkımda yorum yapma. Ailem ve arkadaşlarım çocuklarımı sır olarak saklayacaksam... ...seninle evlenmemi istemiyor. We... You're not talking. Niye? Anlayın, anlayın aileme zorla söyleteceğim bir şey dedim, Üç çocuğu. Ben gelmezdim. İstiyorum Melik. İstiyorum demek ve olmaz. İstiyorum olmaz. İstiyorum ana. Ha. Hayır. Fotoğraflarda hani sizin fotoğraflarınız dışında her fotoğrafta. O program ne? O program sıfır <gülüyor> dil iki ülkeye. Allah Allah ağır ağır evlilikler mi? Bu neymiş lan ağır evlilikler? Tam bir ara bir ara bir inceleyelim bir ara bakalım bir. Yormam pat pat mı? Ya ben gün şimdi yazmayın lan öyle. At var. Hatta atlar da çip. Yani gerçekten atın albümü gibi olmuş. <gülüyor> yani hiç atsız ama gerçekten atsız hiç fotoğraf yok. Yanılıyor muyum? Ben... <gülüyor> ne kadara mal oldu size? Ee, bin kişilik bir düğün e, 64 bin lira KDV'si var. 64 bin. Evet. Hı. Gerçekten Hı. mi? 64 bin liraya yani 6 tane düğün yapılır. <gülüyor> Açık ve neto söylemek için kıskandıklarını çok belli ettiler. Kimden Aa! Baba benim televizyon programı yapmam lazım ya. Ben gerçekten şu an anladım ya. Yani. Allah ben şöyle programları beni bir dahil etseniz böyle sabah programlarına. Vallahi tadımdan yenmez bak ya. Ay Başak. Başak kendini, kendini kaybediyor. Başak, senin Allah iyini ver Ah! Adnan Adnan diye burada ağzın kulaklarında gidiyordun. <gülüyor> Ay Bak kızım bana bu şekilde bak yaklaşma ha. Bak bana küçük olduğum hareketleri yapma Melis. Ney daşım? Adnan sana kesinlikle bakmaz ki Adnan zaten benim için buraya geldi. Ben de onun için buraya geldim. Anladın mı? Senin Anlıyor gibi musun? bir kıza baktıysa benim gibi bir kızla evlenir. Şeyli değil, ömürlük olsun bir yastıkta ah sana iyi olsun yey iyi ki ömürlük ah ah ah serinledim oh <gülüyor> dur bakayım kendine geleceğim lan <gülüyor> ya ne <Ya, gülüyor> lan ya o kadar rahatsızlanıyor yani teşekkür Ceyda şey şimdi çok Aa! güzel böyle sırıl sıkına aşık mısın evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet <Ne> sen de olsun, <gülüyor> Yeter ki gel kozlarıma, bırakma hiç ellerimi sıkı sıkı, sıkı sıkı sarıl bana, hep beraber ablan kurban olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Sofrayı kurdu, ben hastaydım zaten. Bana koları testi koydular ama ben hafif... Oğlum bir söyleseniz abi bir doğrul diye, şöyle kalmışım. Nasıl izliyorum iki saattir, şöyle izliyorum, bir desenize oğlum abi, bir kendine gel. Hafifini geçiriyormuşum. Hafifini evet. geçiriyormuşum. Ben bunu atladım 12 gün. Evet. 12 gün hasta yatakta yattım. Ayrı yatırdılar. Ben Doktorlar eve gidip tedavi olabilirsin dedi. Hı -hı. Bana bir hap verdiler. Sen tedavi ona... sürecinde misiniz? Hayır geçti. İyi oldum. Geçti. Geçti. İştahım yerine geldi. Hastaydım. Hı -hı. İştahsızdım yerine geldi. Çok şükür. Hatlattım ben onu. Hı -hı. Hatlattım. Hiçbiriniz Bekir yapamaz. Bekir edemez. Yaptım yaptım. yaptım. Sen, evet. Hepiniz gördünüz. Tabii siz Seda Hanım tarafından bize emanet edilen yemeklere her bakımdan yetersiz gördüğünüzü bir yarışmacının yemek yapmasını şiddetle karşısınız ama Değil mi? Bence Hı. hepsini yapamadınız. Bence karşısınız. Hiçbir gelin robot değildi. <gülüyor> o repliği söyleyen kadın da o. Adam da o repliği şiddetle karşısınız ama, değil mi? Ben Değil mi? O repliği söyleyen kadındı. O replikle karşılık verdi. Başka bir yer.